tek başına bir mazeraya açılıyor. Bakalım nasıl bir tek başına. İlk defa yalnız bir yolculuğa çıkıyor. Bakalım nasıl. Evet, merhaba arkadaşlar, bu hafta sonunu tek başına çocuklarsız Evet, karavanımızın camındaki manzara bu şu anda. Görüyorsunuz. Filini yüklemiş, arabasını da koymuş, botunu da koymuş. Niye? Motoru da orada. arkadaşlar. Günaydın. Dün akşam 11-11.30 gibi yattım. Bir şeyler okudum. Bundan sonra sabah daha doğrusu gece 2'de yağmur başladı. Ama yağmur sesi tabii karavanda çok farklı oluyor. Çok daha güzel oluyor. Uy uyutuyor insanı. ninni gibi geliyor. Bundan sonra şimdi karavanı sık kenarında olduğumuz için telefonu bıraktım. Biraz yürüyeceğim ve kanalın kenarından geçen senelerde geldiğimizde bir tane elmacı vardı ileride. Bakalım hala duruyorsa ona bakacağım. Temiz hava. Güzel. Ördekler yüzüyor suyun içinde. Görüyorsunuz. Evet, işte hafta sonu aktivitesi bu, temiz sabah, yürüyüş, sigarayı da bıraktım bu arada, yaklaşık 4-5 gün oluyor, hiç İyi. iyi, nefes alışım değişti, koku almam değişti, tat almam değişti, yürümem değişti. Yani Herkese tavsiye ediyorum ama Bakalım daha 5. gündeyim Büyük konuşmamak lazım Daha önce de denemelerim oldu Bir fiil aralıksız tam 2 sene bıraktım Yine başladım Bakalım inşallah bir daha başlamak istemiyorum Ama nasıl olacak ben de bilmiyorum bakalım. Hadi şimdi kanala doğru gidiyoruz Akşam kalorifer yakmadım. Aracım hakikaten kışlık ilk defa bu kadar serinde kaldım. Akşam da 4-5 dereceye düştü. Valla hiç üşümedim. 4-5 dereceye düşmesine rağmen içerisi 19 dereceydi. Sabah da kalktığımda bir 15 dakika kaloriferi çalıştırdım. 20 20'leri buldu hemen. Muhteşem sesi. Kışlık aracın büyük avantajı. Bakalım. Bir de karda denemek lazım. Karda deneyip deneyimledikten sonra da payıda altına alıp size de paylaşacağım. diyorum. Görüşürüz. Ya şu anda kanaldayım. yeni geliyor. Gemi bu kanalın içine girecek. Girdikten sonra sular şurada bulunan havuzlara aktarılacak. Havuzlara aktarıldıktan sonra bu yaklaşık bir 30 metre ya da daha fazla aşağı inecek. Ve öbür tarafın kanalın seviyesine girip tekne devam edecek yoluna. Hadi bakalım bunu da çekelim şimdi. Yukarıdan indi aşağıya. Doğa yürüyüşüne devam ediyoruz, ormanın içindeyiz gölün arka tarafında ilginç ilginç şeyler var bakın canlı canlı şimdi size ilginç şöyle bir mantar var ya mantar yenir mi yenmez mi nedir zehirli midir bilmiyorum ama her yerde böyle mantarlar var bilgisi olan bana yazsın alt tarafa yorumlara <gülüyor> Hangi mantarlar nasıl, türde olur, ne olur, zehirli midir, yedir mi, yenmez mi? Böyle devam ediyoruz. Şu arka taraf göl, biraz sonra oraya da çekeceğim. Böyle bir orman. Evet, geldik gölümüze. Road Sea'miz. Kimsecikler yok. <gülüyor> Hava da muhteşem. Evet, burası da Rootsie'nin arıt tesisi. Su burada arıtılıp tekrardan göle geri veriliyor. Arıtma sistemi olan bir göl. Ve yaz-kış arıtma sistemi çalışıyor. Şu anda da yağmur yağıyor yoğun bir şekilde. Şimdi arıtma sistemini detaylı bir şekilde çekip size koyacağım.